Sevgili hocam. Mustafa'cım. Sevgili hocam. Mustafa'cım. Sevgili hocam. Sevgili Mustafa'm. Sevgili hocam. Mustafa'cım. Sevgili hocam. Aaa Mustafa'cım. Sevgili hocam. <gülüyor> Sevgili hocam. Sevgili hocam. Mustafa. <gülüyor> hocam ne haber? Hamdül senalar Seni gördük daha iyi Mustafa'm. Hocam ne haber? Hoş geldin. İyi Mustafa'cım sağol sen etsin. Hiç İyidir o kadar ciddi görmemiştim. <gülüyor> Niye böyle gergin girdin? <gülüyor> Tutamadı kendini. Hocam beklemiyordum hocam. <gülüyor> Ani selamlaşıyoruz. Kimlik e, varsıl bizim elimizde olmayan sebeplerle hangi coğrafyada doğduğumuz, hangi zamanda doğduğumuz, hangi, hangi anne babanın çocuğu olduğumuz gibi dıştan oluşan sebeplerle bizim üzerimizdeki biriken tanım. Yani işte Türk olmamız, 1980'lerin çocuğu olmamız, Türkiye'de doğmamız. ...Müslüman olmak vesaire gibi... Orta bir halde bir ailenin çocuğu, çocuğu olmak... olmak öğretmen olmak... ...ya da eğitmen olmak... ...ya da işte başka reklamcı olmak falan gibi... E, ...eğitimle de... ...geliştirilen bir kimlik... ...durumu var. Şimdi kimlikle alakalı... ...talepler, kimlikle alakalı... ...gelişme taleplerinin hemen hepsi... ...iki başlık altında birikiyor. Ya daha fazla para isteği... ...ya daha fazla statü isteğiyle birleşiyor. Kimlikle ilgili gelişimin kendisi. Şimdi bu kimlik... Kimliğin getirdiği e, o statü ve para ihtiyacı ve onun getirdiği bir kişisel gelişim havuzu. Bir de kişilik diye ikinci bir tarafımız daha var. Kendi kişiliğimiz. Kişiliği de şöyle tanımlıyorlar. Yine ortak dil olsun diye söylüyorum e, kabaca. Biyolojik özelliklerimiz de var bunun içerisinde. Yani hormonlarımızın nasıl çalıştığı, hangi biyolojik vasıflarla doğduğumuzla beraber başlıyor. Dışarıdan aldığımız bilgiye karşılık dışarıya verdiğimiz davranışların tümüne kişilik deniyormuş gibi görünüyor. Bu bu, bu bu, tanımın özü kişilik derken içten bakarak konuştuğumuz bir şey. Dıştan bakarak bir başkasının kişiliği hakkında konuşuyorsak da ona karakter diyoruz. Yani senin kişiliğin hakkında konuşuyorsam aslında senin karakterin hakkında konuşuyorum. Kendi içimden konuşuyorsam kişiliğimle alakalı konuşuyormuşum gibi görünüyor. Jargon otursun diye. Mizac vesaire gibi yan unsurlarla da azıcık kümelerin büyük bir bölümü ortak ama bazı değişkenleri olan başka tanımlar da var işin içerisinde. Kişiliğin ilgilendiği konu ise... Nasıl düşünürüm, nasıl anlarım, amaç, e, neden yanlış yapıyorum, neden değiştiremiyorum, işte neden değişmek istiyorum gibi, Bunların anlamı, nedir, falan anlamı yani. nedir gibi şeyleri barındırıyor kendi içerisinde. Asıl bizim gelişebildiğimiz ve bu bu soruların hemen hepsi şunu doğuruyor, hep bu TDD'ye nedir olan hikaye, kendini bilme konusunu doğuruyor. Kendini bilme ve kişiliğini ile ilgili yaptığın çaba çok daha bütünsel ve gerçekçi bir, Dış değişime ve iç değişime de neden oluyor ve bir yetişkinde bu hikaye gerçekleşecekse de eğer e, bu eğitim gibi bir başlıkla değil farkındalık ya da edinme gibi bir başlıkla gerçekleşiyor yani hani Matrix'teki o metaforu kullanmayı seviyorum yani tamam her şey Matrix'in arkasında ve yalan Matrix'in kendisi ve gerçek dünya diye ayrımlar var ama hapı sen alırsan var. Yani o gerçekliği sen istersen var. Yani ihtiyaç duyarsan, fark edersen... Ve bu farkındalıkla ilgili davranış gösterirsen var. göstermezsen yok. Göstermezsen Matrix'te yaşamaya devam ediyorsun. Ya da o, o hikayenin içerisinde kalıyorsun. O yüzden o yetişkinin kendi iradi davranışına ihtiyaç var burada. Değişmeyi istemek, anlamayı istemek, daha fazlasını bilmeyi istemekle bir alakalı. Bir yeni bir hayat yaratma iradesini devreye koymak gibi. Koymak ha. ya da işte bazı konumlarla çatışarak hatta bunun bazen statü ve ekonomi kaybına neden olacağını bildiğin halde çatışmayı göze almak, savaşmayı göze almak gibi. Şimdi kimlik olarak bahsettiğin kısım üniversiteden mezun olurken ne yapsam çok havalı olurum, ne yapsam prestijim yükselir, ne yapsam daha kolay eş bulurum, ne yapsam sosyal statüm yükselir kafasıyla önündeki opsiyonları oldukları şekilde değerlendirmeye zorluyor seni. Ve her zaman sınırlı sayıda seçenek var. 8-10 tane neyse. Bunlar arasından bazıları bir tık daha cazip ama bir başkası bir başka açıdan daha cazip, onun cazip olduğu açıdan daha az cazip falan filan böyle bir kararsızlık içerisinde bir şey seçiyorsun yüzde %99 o seçiminden mutsuz oluyorsun çünkü oradan gözüktüğü gibi çıkmıyor içine girdiğin zaman evet. ama birçok farklı meslek alanındaki birçok farklı insanda diyorlar ki ben tam hayalimdeki işi yapıyorum yani şu ama bakıyorsun işin adı Öbür bir adamın yaptığı işin adıyla aynı. Atıyorum reklamcı, atıyorum akademisyen, atıyorum avukat, ev hanıma, avukat, doktor herhangi bir şey. Ama diyor ki, hayalimdeki meslek. Aralarındaki fark ne diye baktığında tam işte gayet güzel tarifini yaptım. Bu arada valla tam kütüphane içerik gibi oldu. Bu dursun bizim YouTube kanalında. Ara arada relansmanını yapalım bu videonun. <gülüyor> Kişilik dediğimiz şeyi, hayatına dönüşebilir, evrilebilir, uyarlanabilir bir güç olarak yansıtabilen herkes, ne iş yapıyor olursa olsun onu başka bir seviyeye taşıyor. Yani her işin daha önce konuşuyorduk ya Selin'le bir orta düzey yapma hali var. Yani işin tanımına uygun yaptım, salla başı al maaşı dönemine yat akşam Netflix e yarat bu orta düzey yapma işi. Çok süfli düzeyde yapma var, kaytarabildiğin kadar kaytar, hiç sorumluluk alma, mümkünse böyle insanlardan uzak dur, maaşını almak dışında hiçbir kutsalın olmasın falan bir de bir üst düzey var. Ya ben bu işi nasıl başka bir seviyeye taşırım? Nasıl geliştiririm? Nasıl ben burada olmadığım zaman ya keşke burada olsaydı dedirttirebilirim bununla ilgili. Hani böyle bir seviye aktarma var. Bu işte kişinin kendi rengini, kendi derdini, kendi kabiliyet havuzunu buraya boşaltabilmesiyle alakalı. Ve bunu yaptığın zaman kendi rengini kattığın her şey, senin hayalindeki işe dönüyor, kaçınılmaz bir şekilde ne yaparsan yap. Şimdi aradaki sır bu gibi, tam da e peki o renk ne kardeşim, ben bu işe ne katacağım kısmı kimlik gelişimiyle alakalı. Yani pardon kişilik gelişimiyle kişi. evet. kişiliğini doğru şekillendirip tanıyabiliyorsan, hem tanıyıp hem şekillendirebiliyorsan kişiliğinden oraya ne verebileceğini de biliyorsun. Öbür türlü var olan opsiyonların önceden belirlenmiş algoritmaları içinden dışarı çıkamıyorsun zaten. Ve o kadar çok örneği var ki aslında bakmayı bildiğinde. Herhangi bir sıradan mesleği yürüten bir insan, herhangi her meslek sıradan bu arada, herhangi bir mesleği yürüten bir insan bir tık farklılık yaptı mı o da ondan hizmet ya da mal alan da mutlu oluyor. Yani ekstra bir mutluluk üretiyorsun. Ama o kattığı şey ne? Daha önce kimse düşünmemiş ama onun benliğinde öyle bir şey var. Onun kişiliğinden gelen bir şey. Diyor ki ben bunu böyle yapayım. Bu böyle bir şekil olsun. Mesela işte daha önce bahsettiğimiz o her binene selam veren otobüs şoförü gibi. Otobüsteki insanların hayatını kaydırıyor mesela. Yani herkes böyle bir mutlu oluyor falan bir şey. E şimdi otobüs şoförünün herkese selam vermesi mümkün. Ama teamül değil. Yani bu normalde yok. Opsiyonlar arasında Otobüs şoförlüğünün şartları arasında her gelene selam verip bir şey yok. Ya da mesela e, en güzel tarifi e, her gelene selam veren bir otobüs şoförünün maaşı yüzde fazladır ha, gibi bir şey de bir yok. Bir şey de yok ha. Artı bir kazanımı da yok. Kazanımı da şey. yok Mesela statü elde edecek mi orada o da belli değil. Aynen. Ama onun oluşturduğu aura o kadar güçlü ki toplumu değiştirebiliyor, kendi iç yapısını değiştirebiliyor. Onu hem birçok tanımdan çok daha saygın bir yere yerleştiriyor. Hem de aynı zamanda olduğu işte bir çap belirleyelim bir kilometre çapındaki çevreyi iyileştiriyor. Bir yani, de ama en temelinde onu ilk yapmaya karar verdiği andan uyguladığı bütün süre boyunca izlersen ödülü kendi içinde olan bir şey. Yani kendinden bir şey kattığında o senin oluyor ve tatminin artıyor. Orada geçirdiğin zamanın akışa dönüşme olasılığı artıyor. Senin oradaki Mesain eğlenceye dönüşüyor, bir hobiye dönüşüyor, bir şeye dönüşüyor. Yani işte buradaki sorun ne? Herkes parmak izi gibi orijinal, tek, benzersiz falan da kendi rengini bilmezsen neyle boyayacaksın orayı? Kendini tanımazsan, kendinin farklı veçelerden çekilmiş fotoğraflarıyla yüzleşmemişsen, bir başkasının seni nasıl algıladığıyla ilgili hiçbir hesap kitap yapmamışsan, bu davranışımın aksis edası ne olur? Ne bileyim işte beyinde bu nasıl değerlendirilir, evrimsel olarak ben böyle yaptığımda ne anlaşılır falan filan gibi en azından bizim alana giren kısımlarda böyle bir fotoğrafla hiç karşılaşmamışsan düşünülmemiş şeyler algoritmaya bağlanır. Yani daha önce yapıldığı gibi yaparsın. Sonra da dersin ki hayat çok sıkıcı. Bu iş çok babalı bilmem ne. Bunların hepsi bizimle alakalı olduğunu fark ettiğimiz zaman o dediğin tanım çok iyi oturuyor. Bu arada ya ben bu tanımı bugün ilk defa duyuyorum. Ya bu şekilde bir ayrımı. Ama Gittiğimiz yolun doğru olduğunu gösteren önemli dönelerden bir tanesi. Biz zaten hep kişilik gelişimine, özellikle de bilinç gelişimine yatırım yapan içerikler biriktiriyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız şey o. Dışarıdan aldığımız eğitimler başkasına, topluma, patrona, bilmem ne, rakibe karşı nasıl yapacağımızı ya da onun zayıf noktalarını nasıl tespit edeceğimizi anlatmaya çalışıyor ya. Hep böyle dışarıya doğru bir aynı senin farklı davranışlarını öğütlüyor ya bize. Burada tam tersi. Yani buradaki hikaye anlarsan olan olayların büyük kısmı seninle alakalı zaten. Yani evet. sen bunu her şeye dönüştüremezsin ama sana özgü bir şeye dönüştürebilirsin onu fark et. Bu erkek olma davranışlarının özellikle duygusal ilişkilerin içerisindeki davranışların şeklinin 10 yılda bir gittikçe hatta daha kısalan süreler 5 yılda bir falan tanımının değiştiğini fark ediyorum. Yani bizim 1980'li yıllarda erkek olma ile ilgili öğrendiğimiz genel fotoğrafla Şimdi 2020'deki, 2022'deki erkek olmanın tanımı birbirinden belirgin bir şekilde fark ulaştı yani. Hani Düşününce neler neler geliyor. <gülüyor> ha, yani hani evet. 1980'lerde 90'larda bir duygusal ilişkide düzgün bir erkek hani böyle kaliteli bir erkek fotoğrafını düşünün biz hani o şeydeyiz. Şimdi onların birçoğu yani kötü bir erkek olduğuna dair işaret evet. retro kaldı ya da değişti. Birazcık bunun üzerine sohbet edelim mi? Bu değişenler neler? Mükemmel erkek modeli. Zaten. Mükemmel erkek modeli, evet. Mükemmel erkeğin 2022. Kı, kısa bir 2022. bölüm <gülüyor> Mükemmel. Kadınlar seçici diyoruz ya, sosyal olarak değişen yeni trendler kadınların erkek seçimini de etkiliyor. Erkek beğenme, işte onu nasıl diyelim, belli bir sıralamaya sokma kıstaslarını değiştiriyor. Yani önceden alt sıralarda olanlar şimdi üst sıraya geçiyor falan. Ama şöyle de bir durum gözüküyor. Kültür kültür dediğim senin en önemli parçası aile ya. Birçok kadın, e, sosyoekonomik gelir düzeyi, yaşam yeri falan ne olursa olsun, bir erkekle birliktelik kurup onunla beraber uzun vadeli bir yola çıktıktan görece kısa bir süre sonra ailesel kodlarının tekrarını bekliyor çoğunlukla. Yani kocasından mesela babası gibi bir davranış bekliyor ya da daha bildiği bir erkek modeline benzer bir davranış bekliyor. Bu kaçınılmaz bir şey çünkü bizim zihinlerimiz o yaşlarda ilk 2-3 senede, Kadın erkek davranışı denen şeyin ne olduğunun temelini etrafındaki insanlardan görüyor. Ve birçok patoloji de buradan geliyor bize zaten. Mesela annesi nasıl davranıyorsa bir kadın öyle davranmalı kodu bir yerde var öyle başlıyorsun. İşte babası nasıl yapıyorduysa ya da dayısı neyse o kodu öyle geliyor. Şimdi sen ne kadar çıktın modern hayat trendler okudun ettin mürekkep yaladın falan. İşte her şey çok güzel sanatçı bir şey istiyorum ben falan tamam güzel. Ama işte oturuyorsun eve yavaş yavaş pijamalarla birbirinin yanında kaşınabildiğin giyirebildiğin bir moda geçiyorsun falan böyle bir hayat başlıyor. E ondan sonra bu artık dışarıda tiyatral başkalarının izlediği mühendisliği yapılabilir bir hayattan çıkıyor. İçinde bizzat yaşadığın ki daha önce yaşamış olduğun bir şeyle de bildiğin bir normal hayatın Normal hayatın paternleri otomatikman devreye giriyor. İlk devreye giren de genellikle kişinin kendi örüntüleri, kendisine dair örnek aldı, kendi cinsiyet rolüne dair örnek aldı. örüntüler önce çıkıyor. O çıkınca da karşı taraftan aksis edasını buluyor. O da başlıyor yavaş yavaş kendi örüntülerini sergilemeye. Ve oluyorsa eğer bir şekilde bir uyumsuzluk ki %90, this is the case, %90 muhakkak farklı kültürlerde yetişiyoruz. Ve orada arıza çıkmaya başlıyor ve sıklıkla şikayet, mesela kadınların erkeklerden benim duyduğum ve bu işlerle uğraşan arkadaşların aktardığı en büyük şikayet. Ben diyor işte ilk tanıştığımızda neysem uyum ama beni artık beğenmiyor diyor, benden başka bir şey istiyor diyor mesela. Şimdi erkekler bunu kavrayamıyorlar çoğu zaman. Çünkü zaten adam juvenil bir erkek Çünkü çok geç olgunlaşıyor. Oyuncu bir tip. Yani böyle biraz da manipülasyonu da kolay. Öyle çok hani enteresan bir felsefe bilmem ne alt planı yoksa bu işlerle de çok uğraşmıyorsa. Normal hayat kaygısı içerisinde olduğu gibi bodoslama gitmeye devam ediyor. Ama kadın zihni gelişimsel gibi gözüküyor ve başka bir şeye dönüşme istiyor ve onun da maalesef bir Platon'un idealarındaki bir ideası yok ki babasını bekliyor sonuçta işte. yani benim bildiğim baba odur diyor ki ilişkide bir patoloji yoksa. Varsa daha kötü patoloji olan da aynısını istiyor bu arada o da enteresan aynı ezeti benim bir daha çekmem lazım. Çünkü aile diye ben buna derim falan gibi kafayla. Neticede olan şey aslında biraz başlangıçta cicim aylarında dediğim gibi prezentabl ve dışı açık zamanlarda başka kültürel kodlar oynuyor. Ama pijamalarla baş başa oturduğunda başka bir şey dönmeye başlıyor. Bence oraya hazırlıklı olmak lazım. Kesinlikle katılıyorum ve hani altını çizerek üzerine belki küçük eklemeler yapmak isteyeceğim. Bu bireyselleşmeyle ilgili tuhaf sonuçlardan bir tanesi gibi de görünüyor. Yani aile kurmakla alakalı 1980'lerdeki ana hikaye yokluğu üretmekle ilgili bir fotoğraftı. Ve problemlere katlanmayı, ortak katlanmayı bilmek. Bu problemler dışsal olabilirdi, içsel olabilirdi. Yani ailenin içinde de bir problem olsa... İçindeki o probleme katlanıp yönetmek, onu üretmek, değiştirmek, onu aile yapan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi fotoğraf böyle değil. Şimdi mükemmel kurulmuş bir evin içerisine yerleştirdiğimiz... Bak burada 2000'ler <gülüyor> falan civarında doğanlar var. Bir anket yapsak ben saçım söyleyeyim yarısı evlenmeyeceğim ya, Yani ya Benim çocuklarım, hadi tamam bizim özel tecrübelerimizle alakalı diyelim onların için. Aynı ailede büyümüş çocuklar. Ama arkadaşlarım neredeyse hepsi, ben tanışıyorum arada bir işte bir de... Aa, bizim hareketin babası meşhurmuş falan diye bir tanışmaya gelenler oluyor. Abi hepsiyle bu konuyu özel açıyorum. Ne evlenmiş ya? Biz istemiyoruz, biz üremeyeceğiz falan. Böyle bir kafa var. Yani o aşırı bireyselleşme halinin getirdiği başka bir bakış açısı kesin var. Evet. Yüzde yüz Ve kendi alanını hep korumayı isteme. Halbuki mesela fark ettiğim şeylerden bir tanesi, bireyselleşmenin en küçülebileceği yer... Bir kadın ve bir erkeğin ortak bulunduğu bir havuzun içerisi gibi görünüyor. Hani şey olmayabilir yine, büyük aile, aile falan olmayabilir, bunun altına inmek mümkün ama indiğimiz yer tek başına bir kadın ya da tek başına erkek olarak algılayabileceğin bir şey değilmiş gibi görünüyor. Biyolojik ve duygusal gerekçelerimizden kaynaklı. Ve ama bu o yalnızlığa gelince evde tek başına bir erkek, tek başına bir kadın ama yine de evliymiş ya da bir ilişki varmış gibi olunca olmuyor işte. Yani bir yerde, hemen bir yerde şey diyebiliyorsun hani bir sonraki adım için.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 Hayallerimiz, korkularımız, bıt bıt zıt zıtlar var. Onları yani, elbette var. şeyde <gülüyor> Ama işte ne kazandığımızı, ne giydiğimizi, evimizin kaç metrekare olduğunu falan gibi dışı <gülüyor> açık bilgileri <gülüyor> bilebiliriz. <gülüyor> Sabahleyin kahvaltı yapıp yapmadığımızı, işte buraya taksiyle gelip gelmediğimizi ya da Mal beyanı zaten... dediğimiz şey. Yani. Ma, ha yani mal beyanı ya da işte bunu <gülüyor> yazılı hale getirdiysek düşünce beyanı da aynı zamanda. O konuya <gülüyor> çalışıp çalışmadığımızı, bu konuyu bilip bilmediğimizi. Hani bu konuyla alakalı birbirimizi manipüle edecek yumuşak alanlar oluşturamıyoruz. Bunlarla alakalı şeylerimiz şeffaf.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 aksiyonla kandırma, davranışla kandırma gibi bir seviyeye çıkabiliyor. Senin yani. anlatılarından mesela benim çıkarttığım evrimin içerisindeki yalanı yeriyle alakalı, benim ilgilendiğim konularla da ilgili olmasından kaynaklı. O büyük kalabalıkları yönetmenin yalansız bir yöntemi yok aslında. Daha Tabii. büyük kalabalık, yani 150 kişiyi geçen her tür organizasyon içinde bir tür yalandan kastım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 gerçek olmadığını yani oradaki anlamları kolay bilebiliyor olsak işte o adamın o kadar da büyük bir ağırlığı kaldıramayacağını, o kadar da savaşta 130 kişiyi birden öldürmediği bilgisini onları, ona giydirmeyi istiyoruz. Bu bir kabul. Tabii ki. Yani o giydirmeyi yapmadığımızda, bunun bir başka türlü hale geldiğinde hala organize olabilir miyiz? Bağlarımız, bağışlamalarımız devam eder mi? Güzel bir şey de hatırlattın. Hikayenin gücü bütün gerçeklerden daha etkili Her zaman. Evet, evet. evet tabii, tabii. Ben, Beni görüyorsun senelerdir Abi buz gibi ortada duran bilimsel bir şeyler anlatmaya çalıştığında nasıl kayalarla çarpıştığımı görürsün adam diyor ki bunu görmeyi reddediyorum gözüme soksan gözümü çıkarırım diyor adam bana yani o kadar kararlı ki o hikayeye bağlı kalmakta işte bizi bağnazlaştıran şey hiçbir zaman gerçek gözleme olmuyor kendi inançlarımız oluyor. Dünyanın kurtuluşu burada. Abi. Herkes benim gibi olsa muhteşem olacak diyor. Adam böyle bir slogan içinde dönebiliyor. Ben oradaydım, oradan biliyorum. Bir ara imana getirme dönemi de yaşadım ben. Ama boş yani, boş, saçma. Çünkü benim ondan, onun benden alabileceği bir şey olmayan bir dünyada bizim burada olmamızın bir anlamı yok. İşte bir kimlik krizini, bir kimlik aidiyetiyle başlayıp, kimlik sürtünmesiyle deneyimleyip, Canını sıkan sınavlardan geçmedikten sonra baba ne oluyor ya demiyorsun yani. İşte o yüzden de belki bütün hayat aslında Mark Twain'in söylediği hikayeye varmak. İki doğum tarihi, biri annenden doğduğun, ikincisi niye doğduğunu anladığın gün diyor. Şimdi niye bu bazen 45-50-60 yaşında oluyor, niye bazen 18-20 yaşında oluyor da baştan beri yok. Çünkü atananlar var, keşfedilenler var. İnsanın fabrika yerleri üçüncü cilt. <gülüyor> Onu yazmışım Mersem. yani. E, kişiliğin sorusu da şu kimliğin sorusu aslında hep para ve statü ile alakalıydı ya talepleri ve sorusu kimlik güvende olmak daha çok para istemek daha çok statü istemek daha iyi eş bulabilmek için kimliklere ihtiyacımız var öyle yerleşiyoruz birbirimizi öyle tanımlıyoruz kişiliğin sorusu da şöyle gelişiyormuş gibi görünüyor ya ben nasıl öğreniyorum niye bununla alakalı kızgınlık hissediyorum ben e, işte ile alakalı ne düşünüyorum, nasıl düşünüyorum, nasıl daha hızlı öğrenirim, neden bunları bilemiyorum, neden bunu göremedim gibi bu neden, ne vesaire başlıklarını barındıran ve kendine sorulan sorular. Bu soruların kendisi kişiliğimizi değiştirmenin de anahtarını cebinde bulunduruyor. Gerçekten ben bunu... ikiye indiriyorum o soruları. Neden ve nereden biliyorum. En sevdiğim iki soru. Evet. O. Yani her şeye bunu sorabiliyorsun. Ve tabi bunların hepsini sorabilmen için başında bilmiyorum demek lazım. onları hep konuşuruz. Neden ve nereden biliyorum abi her şeyi batırıyor. Yani her şeyi batırıyor. Aslında kendine ilgili bildiğinde hiçbir şey bilmediğini fark ediyorsun. Çok net. Evet ve yani mesela birdenbire şeyi fark ediyorsun. Bu Bülent yazmış en yani son. Çok işlevsel bir yazı olmuş. Mesela mutlak bilme eylemini yapamayacağını fark ediyorsun. Evet. Mutlak bilme yok. Mutlak inanma var. Yani inançta duygularımız tarafında mutlak bir şeyler var ama bilme tarafında mutlak, gerçekten nitelikli bir şekilde bir şey bilmiyorsun. Sadece geçici olarak bazı bilmelerin üzerinden basarak yürüdüğümüz bir yolun üzerindeyiz. Insanın Yol bilmesi, bilmesi ve olmuyor Yani o veriyi alıp alıp alıp onu bir fiyonka bağlaman inançla gerçekleşiyor. işte evet. anlamlandırma dediğimiz hikaye. İki tane zihin aynı anlamlandırmıyor ki. Dolayısıyla verinin aslında öneminin olmadığı bir şey bilme. Sen onu neye bağlıyorsun? Nasıl deneyimliyorsun? Nasıl dışa vuruyorsun? Bilme onunla, onunla da alakalı bir şey. Dolayısıyla çok kişisel, çok özel. Yani benim mesela hayatımda en yüksek tat aldığım farklılık... Yani dün yoktu bugün var ya da dün yoktu bugün... İşte oluştu, iyi ki oldu falan diyebileceğim şey o günkü düşünce yapısının görmeme, tatmama, koklamama izin vermediği şeyler yoktu. Çünkü onları görmüyordum, tatmıyordum, koklamıyordum. Sadece fikir değiştirdiğin anda belirli veriyorlar, orada oluyorlar. Yani maddeleşiyorlar, anlatabiliyor muyum? Gözünün önündeki şey aslında o maddeleşmiyor, senin gözündeki perde kalkıyor ve aradaki tek şey sana atanmış olanları değiştirebilmen nispetinde. Bu dünyada ben cehenneme bundan daha iyi bir tarif şimdiye kadar bulamadım. Cehennem senin hayata başladığın yerde sıkışıp kalman, sana verilenle iktifa etmen, onun her şey olduğunu düşünmen. Koskoca alemde böyle bir iğne deliğinin içerisinde debelenip duruyorsun maalesef. Bunu fark etmek bu devirde her devirdekinden daha kolay. Çok fazla maruziyet var çünkü, çok fazla alternatif var. Hiç tanımadığımız insanlar şu anda bu videoyu izliyorlar. Çok fazla faydalanabileceğimiz kaynağın olduğu bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen hala önce can soracağına da bu masada niye problem? Abi frenler kadim ve çok kuvvetli. Ben frenledim oradan biliyorum. Yani bu kadar bolluğun içinde bile yokluktan, susuzluktan, açlıktan ölmek mümkün. Bunu becerebilen tek canlı biziz. Yeter ki o hani ben dediğim şeyin ben olmadığımı fark edeyim. Her şey değişiyor o zaman. İmkan yani bilgi, görgü, yeni yollar, yeni karakter imkanları önüne dökülüveriyor. Ama yani dediğim gibi bu muhtemelen her hafta sonu değişecek bir şey değil. Yani biriktire, biriktire, biriktire, önce can sonra canına 150 bölüm maruz, kala kala bir süre sonra abi bir dakika bu dünyada bir terslik var falan deyip hadi niyet ettim Allah rızası için diye bir şey değiştiriyorsun. Herhalde öyle oluyor. Bizim duygu diye bahsettiğimiz şeyin önemli bir bölümünün aslında içinde duyguyla düşüncenin iç içe geçtiği bir alan olduğunu da fark ediyoruz. Artık yani duygu, his ves, vesaire diye ayırdığımızda mesela stres başlı başına bir duygu tipi değil. Stres aslında içinde düşünce olan duygulanımla alakalı bir şey. Şimdi bunları ayırt etmeden hani o içindeki hangi düşüncenin, Hangi duyguyla bir araya geldiğinde, ne tür bir hisse döndüğü matematiğini, çözünürlüğünü arttırma dönemiymiş gibi de geliyor. Tabii ki. Bunu da ancak bütün bakalarak ayırt edebiliyorsun. Ya da şimdi az önceki örnek, işte bacak kırığıyla, mesela bir, bir örnek şey vereyim, dünyayı beş tane aile, aile yönetiyor mi? bilgisi. Şimdi dünyayı beş tane aile yönetiyor bilgisinin bacak kırığının daha geç iyileşle, iyileşmesinin bir nedeni olabileceği bağlantısını artık kurmak gerekiyor. Çünkü şöyle biçimlendiriyorsun, abi dünya benim elimde değil, en azından hiçbirini ben yönetebilir durumda değil, kanaat edilebilir durumda değil, bizim dışımızda oluyor, başımıza gelen kötü şeyler bizim dışımızda. Böyle baktığında kendi bacağına da benim yapabileceğim bir şey yok, bunlar benim dışında diye bakıyorsun. Senin dışında kalan bir şey elbette var ama bizim yapabileceğimiz sınırların evet. içerisinde evet. orada da maalik tam oldu. tersi de var. Plasebo çok denenmiş bir şey. Bacağı kırılmış adama işte osteosit dediğimiz o kemik hücrelerinin fizyolojisini nasıl ürediklerini, kemik matriksi nasıl yaptıklarını, kalsiyumu nasıl biriktirdiklerini detaylı anlatıyorlar. Ve diyorlar ki beyin bu hücreleri kontrol edebildiği için şöyle şöyle düşündüğünde bunları belki hızlandırma ihtimali olabilir diyorlar. Abi üçte biri sürede adamın kırığı iyileşiyor mesela. Bak sana faydalı bilgi. Evet. Yani bir anda faydalı bilgi. Çünkü elinde artık o dizginleri elinde olduğunu hissettiğin zaman... Gerçekten bu şey değil yani ezoterik, öyle ne bileyim, mucizevi falan bir şey değil. Sıradan bir şey yani. Bunu Şimdi bundan 20 sene önce bu bir ezoterik bilgiydi aslında ya da işte çok büyük analojilerdi. Hani bunun bir olasılık olduğunu düşünüyorduk ama analoji gibi kullanıyorduk. Şimdi artık gerçekliğe getiriyor. Öyle bir sınırı görüyoruz ve açık beyin de çok bununla ilgileniyoruz. Ana konumuz bu. Yavaş yavaş fark ettiğim şey neuroscience, kognitif Düşünme, zeka, bilinçle ilgili konuştuğumuz alanlar konuşula gelen branşların yeni bir sorgu matematiğiyle başka bir branşın altında birleşmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Yani bunların hepsinin kendi alanlarında hala tıbbın ya da psikolojinin sadece iyileşme ya da hastalıkla alakalı sorgu ya da matematiğinde kaldığı ve aynı zamanda da bir başka branşın altında yer aldığı için başka branşın sorgu formülünde sıkıştığını düşünüyorum. Halbuki bilgi... Bilgiyi istiflemek, düzenlemek insan için tekrar. Ayrıca bir iş nasıl duyguyla alakalı bunu konuşuyoruz, nasıl bedenle alakalı konuşuyoruz. Arkadaşım yeme içme, beslenme, sosyal aile ilişkileri vesaire falan falan seni zinde tutuyor bilmem ne. Aynı şekilde bu bilgileri alma, biçimlendirme, bu bilgileri ayırt etme, fark etme, dışarıda bırakma seni dinç tutacak. Hem bedensel hem de duygusal anlamda sadece zihinsel anlamda değilliğin. Bir dönemiymiş gibi görünüyor. Parayı harcayacak yerin olsun evet. trilyoner ol abi. Ha, Keşke. Yani işte dünya dünyayla ilgili büyük ideallere işleyecek organları üretme potansiyeli için konuşuyoruz aslında. Hmm. Şunu fark edince yani benim bir milyarlık bir hayalim yoku fark edince e birden insan boşluğa düşüyor çünkü tekil amacı o 1 milyara ya da 1 milyona ya da 10 milyona 100 milyona ulaşmakmış gibi görünüyor. Halbuki 10 milyonluk hayallerinin olmadığını, onu nasıl dönüştüreceğini, ne yapacağını bilmediğini fark edince ona ulaşma olasılığını da yok. Zincir böyle işliyor. Şimdi benim ömrüm olursa, biliyorsun sen bunu, benim mesela 100 milyar dolarlık hayallerim var, 1 trilyon dolarlık hayallerim var. Ama bunlar eğer benim ömrüm olursa olacak. Niye? Ben onlar üzerine çalışmaya devam ettikçe... O biraz önce bahsettiğimiz mekanizmayla, bunun kaynağı da kendinden oluşacak. Ama bana bugün birisi 100 trilyon dolar yatırırsa benim bütün projelerimi berhava etmiş olur. Lütfen, sakın, yani öyle bir şey aklından bile geçirmeyin. Yani o kadar büyük meblağ ben şu anda hazır olsaydım ben onu bulurdum. Yani değerle ilişim, değer üretmekle, hayatta işte bir şey yapmakla alakalı anlayamadığımız nokta burası gibi gözüküyor. O işte o ya tatmin olma işi var ya, Ben yani para gerçekten tatmin etmiyor. Ama sen pahalı ya da ucuz aklındaki bir ajandayı yaşayabildiğin sürece tatmin oluyorsun. İşte 5000 kere örnek verdim gene vereceğim. Türkiye'de birine 1 bir milyar dolar yatırırsan bir sürü ev alır. İşte Avrupa'da birine 1 bir milyar dolar verirsen dünya turuna çıkar. Aradaki fark ne? Biri tatmini deneyimde öbürü güvenlikte bulmaya çalışıyor. Ve güvenlikte bulmaya çalışanlar hep gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler. Tatmini işte deneyimde arayanlar ise gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler. Bunlar belli bir maddi refahın üzerinde artık paranın ya da güvenliğin zevk vermedik. Buradan geldik gidiyoruz maksimal tatmin edici bir görgü kazanalım diye dünyada deneyime yatırım yapabilen insanlar. E şimdi ben tutup da kendi ülkemin insanını ya da Uganda'da ne bileyim işte Irak'ta orada burada insanlar güvence için emtia alıyor, gayrimenkulaya yatırım yapıyor diye aşağılayamam. ama buranın ekonomik sisteminin ya da dünyaya bakış açısının otomatik bir sonucu. Ama bireysel olarak biz, ben bu topraklarda yetiştim ama sana yemin ediyorum izleyenlerin huzurunda söz veriyorum. Eğer olur da birisi bana bir milyar dolar verirse affedersin it gibi gezerim. <gülüyor> i̇t gibi gezerim çünkü canım ev almak ister, çoluğuma çocuğuma para bırakmak ister ama buna direnerek gezerim. Çünkü ben ölmeden önce gelişmiş bir ülkenin vatandaşı gibi de yaşamayı tartmak istiyorum. Mesela böyle bir deneyim arzum var. Gezerim ya yani saçma sapan İzlanda da gider orada piknik yaparım kışın falan öyle şeyler yapasım var. Hani bunu şimdi yapamaz mıyım yaparım ama daha abartarak ancak bunu yapabilirim. Dolayısıyla onun o meblağ harcayabileceğin bir yer varsa geleceğine eminim. Yoksa sen de o kıymet yok da ondan gelmiyor. Şu anda o, senin ona ihtiyacın yok yani. Hani eskiler buna işte nasip diyorlarmış kardeşim. Nasipse olur. Ne demek nasipse? Al atlını yaparsan çalışırsan olur. En büyük facia mesela miras kalması bence. Yani çok büyük bir mirasa oturmak, bu çok büyük bir facia. Ya bir insan için hak edilmemiş şöhretten, çörede denk bir facia varsa o da budur yani. Abi ne halt edeceksin? İmparatorların içine doğmuşsun, zenginsin bir kere doğuştan. Korkunç bir şey. Her şey Rich Rich filminde olduğu gibi olmuyor yani. Ve ondan sonra o sınırsız dünya seni eziyor, parçalıyor. Bir sürü aile şirketine, büyüyen aile şirketine danışmanlık yaptım yani, yani ben çalıştığım olan içerisinde. İkinci nesil problemi değil mi? İkinci ne? nesil problemi diye bir problem var bariz. Yani ha. Türkiye'de hatta o bir üçüncü nesil problemi de. Yani bir de çocuklar ziyan, yani hani, samimi arkadaşım olarak, duygusal olarak kendini tarif ederken de ziyan olarak tarif ediyor. Yani ziyandan kasıt şey, o baskı altında kalıyor, çık evet, çıkışı yok. Hani bir tarafta iyi bir birikmiş bir şey var. Dışarı çıktığında çok çıplak ve yalnız. Hani o kadar birikmiş bir şey varken miras kalan. Hani bu bu çok akıllıca bir hamle gibi görünmüyor. Ama içeride de kalırsan koşup baştan belirlenmiş, sabit, çok iktidar bir aile büyüğünden gelen bir şey var falan. Abi ben... sıfırdan işletme kuran ve zenginleşen insanın ikinci nesil arasındaki farkı çoğu insan düşünmüyor. Şimdi ben bunu mesela babamdan da biliyorum. Benim babam trilyoner fabrikatör falan değil ama mesela sıfırdan böyle işte ufak tefek getir götür esnaflık işi yaparak mesela kuyumcu olmuş ve yıllarca ticareti de mecburen ortam şartları gereği sevdiği için bu onun hayatındaki en büyük tatmin olmuş ve belli bir artık yani yarın endişesi, yarın ne yiyeceğim endişesi taşımayacak kadar da varlık elde ettikten sonra ya da o sırada benim gibi bir oğlu olmuş. Mesela ikinci nesil arz endam Şimdi bu çocuk böyle bir ihtiyaçtan gelmiyor, böyle bir tatmin duygusuyla da donanmamış ve babasından, anasından, bir önceki nesilden çok daha fazla opsiyonla çok erken yaşta yüzleşiyor. Ve bir sürü şey orada dururken aile ondan ne bekliyor mesela? O işletmenin devam etmesi için bir veliahta içiyor. Şimdi bu zaten başlı başına bir problem. Artı bir de bu meblağın büyük olduğunu düşün. Ben şimdi yani mesela babam hala muhabbetini yapıyoruz, üzerine gülüyoruz falan sağ olsun artık espri konusu oldu bu konu ama ya bilmiyorum ki mesela böyle katrilyonluk bilmem ne hede hede fabrikaları işletmesi için bu kadar kolay ya bir dakika ben akademisyen olacağım diyebilir miydim ama bizim bir orta olacaktı bir esnaflar sonuçta ama onu yaparken bile mesela bir konfor alanından çıkma rahatsızlığı bilmem ne var. Ama oradan niye çıkmak istiyorsun sen ya da o gençler niye darlık hissediyorlar? E çünkü bir sürü opsiyon vardı ya da diyor ki ben bunun gibi mi yaşayacağım yani gerek yok ki. Çünkü o ihtiyacı hissetmemiş, o tatmin yolundan geçmemiş, oradan tatmin olmayı deneyimlememiş hiç hayatında. Zaten bu en büyük problem ama bir de bunu işte bu kadar servet biriktirdik, bunların hepsini senin için yaptık gibi bir lanet olarak çocuğun üzerine çöktürdün müydü? Senin bahsettiğin arızalı tiplerde çok fazla çıkabiliyor maalesef. Yani. Uzlaşmadığımız bir konuya rağmen uzlaşarak bir şey yapabilme gibi kavramsal olarak arka tarafta başka bir şeyi daha barındırıyor içerisinde. Her konuda uzlaşmak zorunda değiliz.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 bana farklı ya da değişik gelen şeyimi, mi sana ifade edebilme halinin kendisiymiş gibi görünüyor. Bu eleştirel düşünmeyi biraz düşünme yöntemleri hikayesine girelim gerçekten. Şu eleştirel düşünmeyi Ki çok biraz lazım. beraber biraz geliştirelim hukuklardan tutarak. Zaten bunu çekiştirmemiştik. E, zaten de eleştirel, oldu. stratejik, analitik, kritik falan görüyoruz <gülüyor> i̇şte Kritik, eleştirel aynı. Şimdi eleştirel düşünme bizde mesela eleştirme hakaret gibi algılanabiliyor. Biz mesela eleştiriyi çok kaldırabilen tipler değiliz.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 Şimdi bu kıstasa uyan kaç tane film eleştirisi da bakayım. Berbat film, bok gibi hiç beğenmedim falan tamam mı? Bu eleştiri değil. Mesela yönetmen yapmış, işte bir bilmem ne sistem eleştirisi yapmaya çalışmış ama atıyorum işte filmin şurasındaki şöyle bir tutarsızlık olmayydı bu çok daha datlı olurdu. Ya da efendim işte bu konu böyle değil falanca tarafından şöyle ele alınmıştır falan gibi. Emek harcandığı belli olan bir katkı verme çabası içermediği sürece eleştiri eleştiri olmuyor. Aşağılama oluyor, hakaret oluyor ve işin kötüsü biz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 süre ee, geliştirme zaten bir şey eklemekle ilgili söyleyeyim. Bizde bir şey yapma yani hani bu doğu kültürünün geneline yaygın olsun hani söylediğimiz şey. Bizde bir şey yapmak daha ağırlıklı motivasyona dayalı ya, düşünceye dayalı değil aslında. Gazla çalış. Gazla çalışmaya dayalı. Motivasyona dayalı olunca bizi ben de düşüyorum bu tuzağa bu arada. Biri bizi e, yandan bir etkiyle girdiğinde biri bizi durduracakmış bir hissi yaşıyoruz. Yani. Motivasyon devamlı hareket etmeli ya hareketten Tabii. gazını alıyor yani hani şeyde. Biri bizi durduracak olduğunu düşündüğümüzde bu bizi çok rahatsız ediyor. Yani şey gibi düşün, akışlasın, hızlıca yürüyorsun. bir önde laf diye çıkıyor, çok yavaş yürüyor, bilmem ne oluyor. Nasıl orada hemen sinirleniyorsun falan, hani şeyin bozuyor, Blokaj algılıyorsun. Blokaj algılıyorsun oradaki hikayeyi. Eleştiriyi de böyleymiş gibi algılıyoruz. Halbuki şey çok güzel bir tarif bu arada. Hani onu tekrar üzerinde durmak istiyorum. Yani bir bütünmüş gibi görünen şeyi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 nün oluşturduğu bir bütün olduğunu bilme haline ihtiyaç var. Çünkü alışkanlıklarla alakalı masada, kendim üzerimde de, başkalarıyla beraber sohbet ederken de ki en çok rastladığım şey, duygusal olarak, mesela herkes duygusal olarak yenik bir partnerle alışkanlık değiştirmeye başlıyor. Daha evvelden denemiş ve yapamamış ve yapamayacağı konusunda onun yenikliğini kabullenmiş ve yine de buna rağmen onunla, yani buradaki savaş kendinle olan bir savaş, ya kendinle beraber yaptığın bir savaş ya da birçok şey, yorgunluk hali. Ama o yenilgiyi baştan kabul edip yani çok yenik ve bıtkın bir savaş arkadaşı edinmiş oluyorsun kendine farkında olmadan. Bunun duygusal da bir motivasyon, duygusal da bir kondisyon gerektirdiğini e, bilmek gerekiyor. Zaten bak alışkanlık deyince biz hep dışarıdan görünen elle kolla yaptığımız şeyler yapıyoruz. ama zihin alışkanlığı ne olacak? Evet. Düşünce kalıbı diye bir şey var. Yani seni çoğu zaman zaten aynı hareketlere, aynı kararları vermeye sevk eden şey Adına düşünme dediğimiz ama aslında düşünmeyle alakası olmayan zihinsel kalıp döndürmelerle alakalı bir şey. Evet. Biz mesela o böyle dedi, bu böyle yaptı, dolayısıyla şu şöyledir, bu böyledir. Demek ki sonucu bu olacaktır, ben bunu yapacağım. Bunu hiçbir zaman bilinçli düşünemiyoruz ki. Çünkü düşünce kalıplarımızın farkında değiliz. Biz veri alıp, objektif olarak değerlendirip sonuç çıkardığımızı sanıyoruz. Öyle değil. Yani bisiklet kullanmada ustalaştığımız gibi sonuç çıkarmada da ustalaşıyoruz. Ve bir süre sonra... Dağ bayır gidiyoruz yani hiç aradaki evet. yansılara bakma. Bize verilen seçeneklerdekileri ikiye indirip ikiden bir tanesini seçmek üzerine dayalı bir düşünme kalıbı kullanır mesela. En çok herkes yorumlarda falan yazıyor ya ben, ben bir şey merak edeceğim ama neyi merak edeceğime karar veremiyorum ya da seçemiyorumla alakalı kalıp bu kalıp işte. Tabii. Bu kalıbı değiştiremem hali. Hep şeye alışmışız yani dışarıdan bize fırsatlar gelecek. Biz onu iki seçeneğe kadar indireceğiz. iki seçenekten bir tanesi edeceğiz, gideceğiz. E böyle yaptığın sürece sana seçenekleri sunanın yürüdüğü yoldan gidiyorsun. Bir şey orijinal olarak merak edemezsin. Ya da kendine ait hedeflediğin bir yola doğru da gitmen mümkün değil. Sen o seçeneklerin arasındaki insansın. Ve hep şakasını yaptığım mevzudur. Çok da ciddi alıyorum aslında. İki seçeneğe inmiş bir zihinde düşünen, her zaman cahildir. Yani hani hayatımızı bu iki Tabii. seçeneğin içerisinde Tabii. kalıyorsun şeyde. Çoklu seçeneğin içerisinde durma kondisyonuna da ihtiyaç var arkada. Bak herkes kendine bir baksın şimdi mesela diyelim bir arkadaşın sinirli. Yani biz izleyen sevgili arkadaşım şimdi sinirlenmiş bir şey. Gidip soruyorum ben diyorum ki neyin var? Diyor ki işte şununla karşılaştım. Bana şöyle dedi. Halbuki böyle olmuştu ama o bunu böyle dedi. İşte ben ona şunu dedim. O da cevap ben bana bunu verdi. En sonunda benim de tepem attı. Diyelim böyle bir olay dizgesi var. Şimdi burada anlattığı her bir cümlenin arkasına emin misin diye sorduğunu düşün. Ya bu gerçekten böyle mi? Başka türlü olamaz mı? İkinci adıma dair bir daha emin misin diye sorarsan tepesi atacak ve sana da kızacak. Niye? Ya güzel güzel bir akıl yürütmüştüm. Şurada ağız tadıyla bir sinirleniyorum, öfkemi kusacağım. Ne güzel basmışım adrenalini falan filan. Ne kurcalıyorsun yani? Benim konforumu niye bozuyorsun? Halbuki emin misin sorusuyla, her türlü olay zincirine bak. Yani kendi algılayıp anladığını düşündüğün her olay zincirine bak. Adımların yarısından çoğunun o demek olduğuna emin olamazsın. Çünkü başka evet, bir şey evet, demek evet. olabilir. Karşıdakinin onu dediğine senin anladığın şey dediğine hiçbir zaman emin olamazsın. Çünkü sen onu bir ruh haliyle dinlediğini fark ediyorsun. Farkındalık o yüzden ponçikleştiriyor. O yüzden mesela seni pozitif negatif ruh hallerine savrulmaktan biraz alıkoyuyor ve senin o duygusal istikrar dediğimiz şeyini arttırıyor. Yoksa normalde o kalıp olumlu bir şeye, aşırı sevinme, olumsuz bir şeye, aşırı üzülmeye doğru seni otomatik götürüyor. Çünkü bu bir sarkaç gibi yani hep aynı şekilde sallanıyor. Onun fiziği belli. Arada zaten durup da, aga bir dakika bu gerçekten böyle mi? Analizini yapmak farkındalığın ta kendisi. İşte bilincini oraya yönlendirip düşünce kalıbını orada kırıyorsun. Ve hemen hemen tüm insanlar buna sinirleniyor. Özellikle öfkeliyken. Ya bir dakika şu konuyu bir sorgulasak gerçekten anladığın gibi. Sen bana ne demek istiyorsun ben salak mıyım? Evet biraz az üzerinize afet. Özellikle öfkeli olduğumuzda aklımız çalışmıyor. Çünkü bir, bize ait bir şey bizi oraya getiriyor. Dünyanın umurunda değil o. Yani diğerinde yok öyle bir düşünce kalıbı çünkü. E, dolayısıyla yani iyi bir hayat yaşamak istiyorsan, doğru değerlendirmek istiyorsan o bilinçle aralara girmeyi alışkanlık haline getirmek lazım. Kendi frenine basacaksın. Yani. Bir dakika baba bu böyle mi acaba? Tabi bu beyin... üzerine doğru hızla gelen trene bunu yapmayabilirsin yani. Acaba gerçekten geliyor bundan hani evde <gülüyor> <dokun> falan. Öyle <gülüyor> değil o iş. Yani biraz daha sosyal işlerden bahsediyoruz ya. Yani. Ya bu arada zaten alışkanlık derken oradaki verdiğimiz yani taktiksel kararlardan hiç bahsetmiyoruz. Aslında stratejik taraftan bahsediyoruz hayatımızla alakalı. Ben şahsen heyecanlı bir adamım yani büyüdüğüm yerle de alakalı olabilir. Ama bir 15 senedir falan en galiz konuları bile hani bana böyle çok ruhen zihnen dokunabilecek tartışmaları bile dakikalar hatta saatler ayırarak izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü erken dönemde bir şey fark ettirdi hayatım bana. Bu dediğin şeyi. Abi kimse bir şey bilmiyor ki. Aslında bugünün bilgeliğinin bizi getirebileceği uç noktalardan birisi bence burası. O dediğin şey, bilme hali mümkün değil. Mesela bilirsin ki bu benim annem, bunu bilmekte bir sakınca yok. Ama Üzerinde ihtilaf olan konuları biliyormuş gibi yapan herkes zararda bunu fark etmek gerekiyor. Ve sıklıkla işte birileri kavga ederken eğer illa kavgada bir taraf tutacaksanız bunu bilemezsin diyenin tarafını tutun. Mesela bu çok iyi bir şey. Çünkü doğruya daha yakın olan o. Birisi diyorsa ki bu böyledir, bunu binlerce yıldır biz böyle biliyoruz, bize böyle öğretildi, böyledir, işte çok açıktır. Oradan uzak durun, orada bir sıkıntı var, orada bir... Mevzi savunma durumu var. Diğer tarafta ise bir yardım çağrısı var. Ve o mutlak bilgiye ulaşmak isteyen insanların çok önemli bir bölümünün de hepsini kapsamasın ama yani bir kısmını dışarıda bırakalım. Aslında ihtiyacının ya statü, ya güç, ya da parayla bir gerekçede bağı olduğunu da fark ediyoruz. Mutlak bilgi hep öyle bir şey. Aynen. Bilgiyi sınırlarıyla tanımlamışsa aslında bir tür çıkar ilişkisi var o bilgiyle. Tas tamam. Yani bir insan niye büyük soruların cevapları bende var desin? Yani bundan çıkarı ne olacak? Ben mesela sıklıkla cami hocalarının falan cesaretine hayranım. Yani ya da böyle işte din adamı tırnak içinde denendirdim. Ya adam Allah'tan öyle bir bahsediyor ki askerlik arkadaşı gibi yani her şeyini çözmüş mesela. Herif her şeyi biliyor. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Onun bakıyorsun yani hayatını 3 gün mercek altına al. Onu o kadar bilen adam öyle yaşayamaz ki. ya Burada devam bir, bir böyle üzerinde yapışma duran bir yetkinin, bir konuşma alanının çok büyük etkisini görüyorsun. Yani aslında o kişinin üzerine de çok büyük bir yük bu. Ve mesela dinler böyle davranıyor da ideolojiler nasıl davranıyor? Hep aynı şey. Mesela benim yazık böyle juvenil kemalist arkadaşlarım altı ilkeyle dünyanın bütün sorunlarını çözeceğiz. La önce sen bir uygula altı ilkeyi. Önce bir hayatına bir uygula neyse o. Hani çoğunun modasının dahi geçtiği bir dönemde bunların Yılmaz savunuculuğunu yapacak kadar hani rahatlık hissetme ihtiyacı olan kişiler olduğunu fark ediyorsun. Bir yere tutunuyorsun yani Almanya'da Hitler'in yazdığı hani parşömen olamayacak metin bile insanların fikir önderi olmuş bir dönem. Niye? Kesinlik ihtiyacın var, yolunu görmeye ihtiyacın var, bilme ihtiyacın var. Ama bu bilme ihtiyacını öğrenme açlığına dönüştürmeden de bu dünya yaşanır yer değil.